merhaba sevgili ikizler burçları haziran 2022 yorumlarına hoş geldiniz sevgili ikizler geçtiğimiz aylarda tutulmalar döngüsünü başlattık özellikle sizin de bağışıklarınızın biraz düştüğü belki günlük hayattan biraz uzaklaşma ihtiyacı içerisinde olduğunuz bazı sırlara vakıf olduğunuz bir dönem yaşandı Nisan ve Mayıs ayları her birimiz için zorlayıcıydı. Ancak kontrol dışı yaşanan olaylar sizde ruhsal anlamda büyük bir büyüme ve genişleme yaşatmış olabilir. İş hayatınızdaki yoğunlukta aynen devam ediyor olabilir. Bakalım Haziran ayı itibariyle sizleri neler bekliyor. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Böylece yeni gelen videolardan da anında haberdar olmuş olursunuz. Evet Haziran ayı gündemine baktığımız zaman 3 Haziran tarihinde Merkür retrosu e, bitiyor ve Merkür tekrar düz seyrine başlayacak 26 derece boğa burcunda. Merkür retrosu sizin e, burcunuzda başlamıştı sevgili ikizler burçları ve boğa burcuna kadar gerilemişti süreçte. E, tabii ki tekrar e, düz seyrine başlayacak oluşum. Doğum haritalarınıza göre farklılık arz etse de 12. evinizde tekrardan Nisan ayı Mayıs ayı gündemini değerlendirmenizi sağlayacak. Burada özellikle e, ruhsal anlamda büyüme, genişleme, e, bazı sırlara vakıf olma, bazı gizli bilgiler ve öğretilere vakıf olma ile alakalı gündemlerde e, eksiğiniz varsa bunları toparlamak adına aslında bir takım fırsatlar sundu size. Bir takım kararlar alma arefesindeydiniz. İçsel anlamda bazı süreçleri sonlandırma arefesindeydiniz. Şimdi ise artık bunları doğrudan işleme koyabilirsiniz. Herhangi bir engel, aksaklık kalmamış olacak önünüzde. 5 Haziran tarihine geldiğimizde Satürn retrosu başlıyor. Satürn 25 derece kova burcunda retro harekete başlayacak. Tabii Satürn retrosu diğer jenerasyon gezegenlerinin retrosu. Uzun vadeli etkiler yaratıyor, ee, aylar boyunca etkileşim sağlıyor. Hemen Haziran ayında hissedemeyebiliriz doğum haritamıza göre ama sizin 9. evinizde yaşanacak bu retro hareket özellikle inançlarınızı, değer yargılarınızı, varsa hukuksal süreçleri ve gündemleri değerlendirmenizi, bununla birlikte alınması gereken eğitimleri, çıkılması gereken seyahatleri gözden geçirmenizi sağlayan bir süreci tetikliyor olacak. Burada özellikle hangi konularda etik davrandınız veya yeterince çaba gösterdiniz, kendinizi hangi alanlarda geliştirmeniz gerekiyordu ancak bunları ertelediniz bu gerçekliklerle yüzleşebilirsiniz. Aslında Satürn retroları, emek göstermediğimiz, üzerine çok fazla çabalamadığımız şeyleri tekrar karşımıza çıkarıp ikinci bir şans ve fırsat sunar bizlere. E, dolayısıyla e, olaya biraz daha ciddiyetle yaklaşmak, biraz daha önemsemek e, bu süreçte faydalı olacaktır bu dönemde yaşamış olduğumuz farkındalıkla birlikte. 12 Haziran tarihine geldiğimizde e, Venüs-Uranüs kavuşumu var. 16 derece Boğa burcunda meydana gelecek bu kavuşum. Önemli bir kavuşum çünkü Venüs-Uranüs kavuşumu ani gelişen olayları aslında bizlere sembolize eder. Venüs-Uranüs kavuşumu 12. evinizde özellikle kontrol dışı bir olay ile karşılaşma ihtimalinizi artırıyor. Bu tabii ki bazen hiç beklemediğiniz yerden gelebilecek bir destek olabileceği gibi ani bir kayıp da olabilir. Gizli bir aşk potansiyeli, bununla beraber bazı sırlara vakıf olmak yine bu kavuşumla beraber etki sağlayabilir gözüküyor. Kadınlarla, dişi enerjilerle ilintil olarak da beklenmedik gelişmeler ön plana çıkabilir. Aynı zamanda 12. bizim hayal gücümüzü, sanatsal potansiyelimizi de gösterdiği için belki aniden bir ilham gelebilir size ve bu ilhamla yeni bir yola girmeye doğru adım atabilirsiniz. Birçok şekilde tabii ki tezahür edebilir gibi gözüküyor 12. ev. Çok daha planlayabildiğimiz bir ev değildir arkadaşlar. Biraz kadersel mekanizmaların, kolektif enerjinin hakim olduğu bir evdir. 13 Haziran tarihinde Merkür burcunuza geçiş sağlayacak. Merkür'ün burcunuza geçmesiyle beraber kendinizi daha rahat ifade edeceğiniz, sözlerinizin daha anlaşılır ve dinlenir olduğu, daha mantıklı, daha makul hareket ettiğiniz, o kontrolden çıkmış durumu daha çok kontrol altına almaya başladığınız bir süreç aktifi olacak sizin adınıza. 14 Haziran tarihinde Yay burcunun 23 derecesinde bir dolunay var. Ee, bu dolunay tabii ki önemli. Özellikle e, köşe noktaları tutacak haritanızda. Birinci ev, yedinci ev bununla beraber Neptün'ün de bu dolunaya bir kare görünümü var. Onuncu evinizden. ikili ilişkiler alanında, ortaklıklar, evlilikler alanında bir kapanış, bir tamamlanma, bir sonuç evresine geçiş yapıyor olacaksınız. Bir ortaklı girişimin sonuna gelinmiş olabilir. Evlilikle alakalı bir nokta atılması gereken durum olabilir. Tabii ki ilişkinin bitmesi anlamına gelmiyor. Boyut değiştirebilir. Yeni kurallar koyunabilir. Özellikle kariyeriniz ve geleceğiniz yani bu ilişkinin, ortaklığın, bu içinde bulunmuş olduğunuz durumun gidişatına dair ee, bu zamana kadar biraz hayalperest yaklaştıysanız, ilizyonlara kapıldıysanız şayet bunları toparlamak adına, bunları iyileştirmek, şifalandırmak ve tamamlamak adına aslında e, fırsatlar sağlayacaktır bu etkileşim. E, bu noktada e, bir karar sürecine de e, geçeceğinizi söyleyebilmek mümkün. 15 Haziran tarihine geldiğimizde Mars Chiron kavuşumu var. 15 derece Koç burcunda bulunacak. Uzun zamandır Şiron Koç burcunda sizin 11. evinizde. Özellikle arkadaşlıklar noktasında hayalleriniz, hedefleriniz, umutlarınız İdealleriniz noktasında bazı gerçeklikler ile yüzleşmenizi sağlıyor. Bu kavuşum özellikle yaralarımızı, sıkıntılarımızı, rahatsız olduğumuz konuları toparlamak adına bize cesaret gerektiren bir etkileşim sağlayacak gibi gözüküyor. Yani hayallerimizin peşinden koşmak istiyorsak, hayallerimizin gerçekleşmediğinden yakınıyorsak şayet bunun için bir adım atmalıyız. Dostluklar, arkadaşlıklar ve sosyal çevremizle alakalı bir problemimiz varsa bunu oturup konuşabilmeliyiz. Yani bir şekilde eylem enerjisini aktive edecek kadar bizi zorlayacak bir etkileşim olma ihtimali oldukça yüksek gözüküyor açıkçası. 16-19 Haziran aralığında Güneş Neptün karesi ve Venüs Satürn karesi ile beraber bizi zorlayacak biraz zorluklar. Ee, Bizi zorlayacak ve aynı zamanda tabii ki biraz sarsacak değişime yönlendirecek etkileşimler var. Güneş burcunuzda, Neptün 10. evinizde kritik bir ay bu ay sizin için özellikle sevgili ikizler burçları. Önemli kararlar alıyorsunuz, söz sahibi sizsiniz, karar mercii sizsiniz. Ee, bir şekilde sizin dediğiniz oluyor venüs satürn karesi ile beraber de özellikle yurt dışı ile alakalı konular varsa gündemler varsa uzak diyarlarla erintil olarak bunun dışında ruhsal ve manevi konularla alakalı kendinizi hangi alanlarda kısıtlıyorsunuz bakış açınızı nasıl güncellemesiniz, bu gerçekliklerde tekrar tekrar karşınıza çıkacak gözüküyor Evet 19 Haziran'da başlayan dönem özellikle Venüs Neptün etkileşimi, e, bunun yanı sıra Merkür Jüpiter etkileşimi ve 21 Haziran'daki Venüs Plüto üçgeniyle beraber biraz şifalanıyor. Daha pozitif etkileşimler söz konusu olacak. E, özellikle Venüs Plüto üçgeni 27 derece boğa ve 28 derece oğlak burcunda geçmişte kaybettiğiniz bir takım şeyleri, maddi manevi anlamda bir takım e, durumları tekrar telafi etmeniz için fırsatlar sağlayacaktır. Çevrenizden güçlü destekler bulabileceğiniz, belki eşinizin maddi durumuyla alakalı veya ruhsal anlamda aldığınız mesajlarla elintir olarak güzel menfaatler elde edebileceğinizi gösteriyor. Aynı zamanda ameliyat, operasyon gibi gündemleriniz varsa yine bu tarihler oldukça şanslı etkileşimleri sunacaktır size. 21 Haziran'da Güneş Yengeç Burcu geçişine başlayacak. Bu önümüzdeki bir ay boyunca gündeminizin daha çok kendi kaynaklarınıza odaklanacağını göstermekte. Ve 23 Haziran tarihinde ise... Venüsün ikizler burcu geçişiyle beraber artık sahne sizin show e, sizin e, artık uzun bir dinlenme sürecinden sonra uzun bir geri çekilme sürecinden sonra ben de buradayım diyorsunuz kendinize bakmaya başlıyorsunuz imaj değişikliğine gidebilirsiniz e, alışveriş yapabilirsiniz e, daha çok insanların dikkatini çekeceğiniz fiziksel çekicilerinizin artacağı auranızın yükseleceği bir süreç başlayacak sevgili ikizler burçlarım. Evet e, ayın sonuna doğru yaklaşırken 28 Haziran tarihinde Neptün retrosu başlayacak 25 derece balık burcunda. Tabii Neptün Retrosu bazen bizim gerçeklerle yüzleşmemizi sağlarken bazen de daha çok hayal dünyasına kapılmamıza sebebiyet verebilir. Özellikle kariyeriniz ve geleceğinizle alakalı bir tasarlama sürecine girebilirsiniz. Yani bir şekilde kendinize gösterdiniz, tekrar geri çekilip bir durum değerlendirmesi yapmak, enerji toplamak aşamasına geçmek mümkün olabilir bu süreçte. Tabii ki önümüzdeki aylarda etkili olacak bir görünüm. Hemen Haziran ayında bu etkiyi hissedemeyebiliriz. Ve e, ayın sonunda 29 Haziran tarihinde Yengeç Burcu'nun 7 derecesinde bir yeni ay meydana gelecek. E, bu yeni ayda e, ikinci evinizde özellikle yeni bir gelir kapısı elde etmek, kendinize e, koymuş olduğunuz değerleri yeniden inşa etmek, öz değerinize, öz sevginize yeniden yönelmek, e, elinize geçecek önemli bir meblağ veya önemli bir harcamanın e, gündeme oturması gibi etkileşimleri sağlayacaktır sevgili ikizler burçlarım. Evet, Haziran ayı gündemim bu şekildeydi. Umarım o zorlu mutlu sağlıklı bir ay olur sizler için. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yorumlarınızı lütfen esirgemeyin. Özellikle Nisan-Mayıs aylarında tutulmalar döngüsünde yaşadıklarınızı yorumlarda bekliyorum. Videoyu beğenirseniz beğene tıklamayı unutmayın. Beni Instagram üzerinden de lütfen takip edin. Opikus Astroloji hesabından. Aynı zamanda danışmanlıklar için, iletişim için Instagram opikusastroloji hesabı veya opikusastroloji.gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın.